takas bankla korunurken merkezi kayıt kuruluşu da payları adlarına kaydediyor. Fon bulucu olarak biz 360 derecelik bir fayda yaklaşımı benimsedik ve 4 ana platformda hizmet veriyoruz. Ödül, bağış, sürekli ve paya dayalı kitle fonlama platformumuzun yanında eğitim ve yardım merkezimiz, girişimci gazetesi adında sürekli dijital yayın platformumuz, ve kitle fonlama sistemi bilinirliğine katkı sağlayan aralıksız düzenlediğimiz aylık ödüllü fikir yarışmamız ile 360 derecelik yaklaşımımızı güçlendirdik. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Melek Yatırım Ağı ve Girişim Sermaye Fonu çok yakında bu sisteme destek vermek üzere yerini alacak. SPK lisans sürecimizde tüm sistemlerimizi ilgili mevzuatlara göre entegre ederek üç önemli konuda kalite belgelerimizi aldık. 2016 yılında temellerini attığımız yolculuğumuzda başardıklarımızı 12 kişilik finansal ve teknik anlamda uzman bir takım ile gerçekleştirdik. Yazılım altyapımızı tamamen kendi insan kaynağımızla oluşturduk. Büyüme yolunda ve 2 yıl içerisinde ekibimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa zamanda ulaştığımız 24 bin kayıtlı üyemizi 2023 yılına geldiğimizde 1 milyona çıkarmak ve fonlama hacmimizi de 1 milyara ulaştırmak ana hedefimiz. Bu sistemin ülkemizde oluşturacağı katma değere gönülden inanan büyük ve güçlü bir aile olduk. Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir şirket kültürü olarak benimsedik. Faaliyete geçtiğimiz tarihten itibaren, girişimciler ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören platformlarımıza gelen fonlama talebi 180 milyon liraya aştı. Ödül ve bazlı model ile 26 projeye 5 milyon lira kaynak sağladık. Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası ve 15 uluslararası kuruluşla beraber 63.2 milyon dolar bütçeli sivil toplum kuruluşlarının yoksulluğu azaltma programlarının güçlendirilmesi projesinde tek kitle fonlama platformu olduk. Bu proje global açılmamızda büyük bir destek sağlayacak. Ve 5 yıl içerisinde 57 ülkeye platform kurarak tek bir merkezden işleteceğiz. Girişiminizi geleceğe taşımak için yeni nesil girişim finansmanıyla tanışın. Yatırımlarınızı geleceğe taşımak için değişimi yakalayın. Fonbulucu.com, Türkiye'nin kitle fonlama platformu.